Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda bağırsak kurdu bağırsak solucanı için ne yapabiliriz? Bunun için bir doğal kürt hazırlaması kolay çok basit malzemeler. Önce neden olur solucan kurt bağırsakta arkadaşlar? Kedi köpekten olur çok yakın temasta ya da evde besliyorsanız parazitten onların üzerindeki parazitlerden. Ya da arkadaşlar yazın özellikle yazın mangalda yaptığımız az pişmiş etten ya da çiğ etten olur arkadaşlar. En büyük sebepleri bunlar. Şimdi bu yapılacak kür bir hafta kullanılıyor. Aç karna kullanılıyor. Önce malzemeleri söyleyelim. Birinci maddemiz, e, malzememiz arkadaşlar. grapefruit. C vitamini zenginliği bol ve toksin atıcı. E, temizleyici özelliği var vücuttaki toksinleri. Hemen yanında zeytinyağı. Bir çay bardağının yarısının yarısı kadar saf zeytinyağı. Doğal. Onun yanında kabak çekirdeği var. Yaklaşık 40 tane kabak çekirdeğin içi var arkadaşlar. Onun yanında incir var. 4-5 tane incir bakın. İncirin de temizleyici özelliği var. Vücudu ve bağırsakları çalıştırıcı özelliği var. Ve bir adet greyfurt sıkılmış halde. Bakın burada var. Şimdi sabah kalktınız arkadaşlar. Aç karna bunu yapacaksınız. Sabah kalktınız greyfurtu soydunuz. Gördüğünüz gibi. Greyfurtu dörde bölüyoruz. Blenderımız var. Gördüğünüz gibi. Blenderımızın içine atıyoruz. çekelim onu. Evet. Sonra blenderımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Çalıştırmadan önce tabii ki çalıştırmadan önce şunu da katacağız arkadaşlar. Unuttuk onu. Evet. Bakın. Zeytinyağını da katıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zeytinyağını unutmadan hemen kattık. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Sıvı hale geleceğiz zaten. Bakalım. Bakın gördünüz mü? Devam ediyoruz. İyice sıvı hale gelsin. Yaklaşık 1 dakika. Bakalım. Yaklaşık 1 dakika bunu bakın. Biraz daha az bir şey kalmış. Biraz daha yapınca olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu gördünüz. Hemen bardağımıza yaklaştırdık. Şimdi bunu bardağımıza boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar, bunu biraz daha yaparsanız iyice sıvı hale gelecek bu. Şimdi bunu içeceksiniz arkadaşlar. Bakın, bu hale gelecek. Bunu içeceksiniz. Şimdi sabah kalktınız. Bunu içtiriz. Aradan bir saat geçti. Bir saat sonra da bu yaptığımızı kahvaltı niyetine yiyeceksiniz ve daha sonra da arkadaşlar öğleye kadar bir şey yemeyeceksiniz. Su içebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Şimdi bunu içtiniz. Tekrar gösteriyorum bakın. Yaptığımız olay bu. Zeytinyağı var içinde. Bir de bir tane neydi? Greyfurt'u blender'dan geçirdik. Bu hale geldi. Kalktınız sabahleyin bunu yaptınız içtiniz aradan bir saat geçti bunu içtikten sonra şimdi bu yaptığımızı bir saat sonra kahvaltı niyetine yiyeceksiniz sonra öğleye kadar bir şey yemeyeceksiniz su içebilirsiniz öğleye kadar bunu aynı şekilde bir hafta uygulayacaksınız arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bakın şimdi aradan bir saat geçti bunu yapıp bunu yiyeceksiniz kahvaltı niyetine incirlerimizi aldık yaklaşık arkadaşlar 4-5 tane incir İnciri küçük küçük gördüğünüz gibi Doğarıyoruz. Evet. 4-5 parçaya ayırsak yeter zaten. Tabii daha büyük küçük olsun derseniz yemesi kolay olması açısından. Gördüğünüz gibi. Evet, bir tane kaldı. Onu da yaptık. Gördüğünüz gibi Küçük küçük parçalara ayırdık. Sonra kabımız var arkadaşlar, bakın. Kabımız var. Kabımıza Şunu da koyalım. Evet onu alalım bir köşeye bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük küçük parçalarını kabımıza koyduk bunun üzerine kabak çekirdeklerini koyuyoruz 40 tane kabak çekirdeğin içi koyalım. Bunun üzerine de biraz önce biz de önceden sıktık hazırladık arkadaşlar greyfurtumuz var sıkılmış greyfurtumuzu evet bakın bunun üzerine Şimdi bunu karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar biraz daha karıştıralım. Şimdi baştan söylüyorum. Biraz önce yaptığımız buydu bakın. Blender'dan çekmiştik. Şimdi bunu içtiniz bu gördüğünüzü. Aradan bir saat geçti. Aç karnına bunu içtiniz. Sabah kalktınız. Bir saat geçti aradan bunu yaptınız. Sonra bunu yediniz. Sonra öğleye kadar bir şey yemiyorsunuz arkadaşlar. Aç karna bunları yapıyorsunuz. İkisinin arasında bir saat olacak. Sadece su içebilirsiniz öğleye kadar. Bir hafta boyunca bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Şunuz bu şekilde. Şimdi e, Greyfurt'un yararları hakkında ve kimler kullanıp kullanmayacağı hakkındaki e, videomuz hemen peşinden gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı da e, abone olmayı unutmayın. Şimdi faydalarına geçelim Greyfurt'un. Evet arkadaşlar. Önce Greyfurt'un yararlarına bir bakalım beraber. Greyfurtun yararları. Soğuk aylarda diyet yapan kişiler için en ideal besin greyfurttur. Yüksek lif sayesinde gün boyu tok kalmayı desteklerken aynı zamanda içerdiği suda yağ yakarak daha hızlı kilo verilmesine yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde içerdiği maddeler kanserojen hücrelerinin sayısını azaltır ve bağırsaklardaki fazla toksinleri de dışkı yoluyla atarak kolon kanserine yakalanma oranını düşürür. Çeşitli nedenlerden dolayı hasarı uğrayan saç, cilt ve göz hücrelerini onarır. Saç ve cildi besleyerek daha canlı parlak görünmelerini sağlar. Gün içerisinde özellikle masa başı çalışanlarda görülen göz yorgunluğu rahatsızlığını azaltarak daha sağlıklı görmeyi destekler. Eksik kalsiyum nedeniyle eklemlerde atrit rahatsızlığı görülmeye başlar. Bu da vücut hareketlerini ciddi şekilde kısıtlar. Uzmanlar bu durumu engellemek için yarım bardak greyfurt suyunu ile yarım bardak elma sirkesini karıştırarak tüketilmesini tavsiye ediyor arkadaşlar. Böbreklerde fazla iltihap, enfeksiyonu, hücre ve toksinleri temizleyen greyfurt böylece kum taş oluşumunu da engeller. Günde bir bardak greyfurt suyu tüketerek bağışıklarınızı güçlendirebilirsiniz. Yiyeceklerden dolayı ortaya çıkan diş ve diş eti rahatsızlıkları için greyfurt gargarası yapabilirsiniz. İçerdiği antioksidan asitler sayesinde diş ve diş aralarındaki kalıntıları çözerek temizler. İltihabe önleyerek ağız kokusunu giderir. Karaciğerin düzenli çalışmasını destekleyen etkili besinlerden biridir. Her gün tüketilen bir adet greyfurt karaciğerin fazla toksinlerini temizler. Greyfurt tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler. Tansiyon ilaçları ile beraber kesinlikle alınmamalıdır. Tansiyon ilacı alınmadan 3, -3 saat önce ya da 3 saat sonra tüketilmelidir. Ruhsal ilaçlar epilepsi ve uyku ilaçlarının vücutta eminimini kızlandırarak ideal yolu ile atılmana neden olduğundan bu ilaçlarla beraber de tüketilmemelidir. Greyfurt başlı başına kolesterol düşürdüğü için kolesterol ilaçlarından 5 saat sonra tüketilmelidir. Kan yapıcı ve sıvılaştırıcı özelliği olan Greyfurt kalp ilaçlarından en az 4 saat sonra tüketilmelidir. Aksi halde kanın sıvı oranı artınca ne Greyfurt'un ne de ilaçların bir faydası olmayacağından şirin tansiyonu yükselerek ferş kalma oranı bile yükselebilir. Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Ee, bizi izlemeye devam. Evet arkadaşlar önce greyfurtun yararlarına bir bakalım beraber. Greyfurtun yararları. Soğuk aylarda diyet yapan kişiler için en iyi diğer besin greyfurttur. Yüksek lif sayesinde gün boyu tok kalmayı desteklerken aynı zamanda içerdiği suda yağ yakarak daha hızlı kilo verilmesine yardımcı olur.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 Yiyeceklerden dolayı ortaya çıkan diş ve diş eti rahatsızlıkları için grapefruit gargarası yapabilirsiniz. İçerdiği antioksidan asitler sayesinde diş ve diş aralarındaki kalıntıları çözerek temizler, iltihabı önleyerek ağız kokusunu giderir. Karaciğerin düzenli çalışmasını destekleyen etkili besinlerden biridir. Her gün tüketilen bir adet grapefruit karaciğerin fazla toksinlerini temizler. Grapefruit tüketimine dikkat edilmesi gerekenler: Tansiyon ilaçları ile beraber kesinlikle alınmamalıdır.